Burun estetiği ameliyatları için resmi bir yaş sınırı olmamasına rağmen erkeklerde 17-18, kadınlarda 16-17 yaş, alt sınırı olarak kabul edilebilir. Müzik Estetik burun ameliyatları uygun koşullar sağlandığı takdirde her mevsim yapılabilir. Müzik Açık burun ameliyatlarında, burun tabanında küçük bir elebilirsiniz. İzler olabilir. Kapalı burun ameliyatlarında iz kalmaz. E, açık ve kapalı teknik olarak iki şekilde yapılan burun ameliyatlarında e, açık teknikte kemik ve kıkırdak yapılar daha ayrıntılı şekillendirilebilir. Kapalı teknikte kesiler burun içerisinde yapılır. E, kapalı teknikte iz kalmaz. E, kapalı teknik daha çok e, burunda ciddi bir şekil bozukluğu yoksa tercih edilir. Tekniklerin birbirlerinin üstünlükleri yoktur. Önemli olan iyi sonuç elde etmektir. Burn estetiğinden sonra burun sırtına taktığımız silikon veya metal atel yaklaşık bir hafta sonra çıkarılır. Bir hafta sonra ise bantlar yerleştirilir. O bantlarda yaklaşık bir hafta kalır. Burun estetiği ameliyatı sonrası ağrı şişlik ve morluklar olabilir ancak bunlar geçicidir. İlk başlarda soğuk uygulama önemlidir. Ödemlerin geçmesi ve burnun tam şeklini alması yaklaşık 1-1,5 yılı bulur. İlk 3 ay gözlük kullanılma önerilmez. 3 ay sonrasında da doktorunuza danışarak gözlük kullanabilirsiniz. Burun estetik ameliyatı diğer vücut estetikleriyle beraber birleştirilebilir. Hatta diğer vücut estetikleriyle beraber de kombine olarak yapılabilir.